Öyle bir gün ki, insanlar o gün Rab'lerinin huzurunda divan duracaklar. Hayır, hayır, kötülerin yazısı muhakkak siccindedir. Bildin mi sen siccin nedir? Yazılmış bir kitaptır o. Vay haline yalanlayanların o gün. Onlar ceza gününü yalanlayanlardır.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 Sonra onlar muhakkak cehenneme girecekler. Sonra da onlara işte bu yalanlayıp durduğunuz şeydir denilecek. Hayır, hayır. İyilerin yazısı muhakkak iliğindedir. Bildin mi sen iliğin nedir? Yazılmış bir kitaptır o. Allah'a yaklaştırılmış melekler ona tanık olurlar. Haberiniz olsun ki